Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi güzel bir soruyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Piyasada çok dolanan bir sorudur, bir karede açı sorusu arkadaşlarım. Ee, zor diye bilinen bir soru. Bakın burada hani sorunun çözümünden daha çok nasıl hamleler yaptığımı veya bu hamleyi neyi görünce bu hamleyi yaptığımı öğrenmeniz benim için çok daha önemli olur. Şimdi bu soruya bakan her öğrenci şunları mutlaka yapacak dostum, hocam. Bu bir kare. O halde karenin bütün kenarlarına şöyle eşit simgesini bir koyalım. 3'er tane çizgi koyalım bunlara. Bunu herkes yapar zaten. Şunları yaptık. Sonra şurada bir ikiz kenar üçgen var. Şu açısını bulabiliyorum. Şurası 150 derece. Şurada karenin bir açısı 90 derece olduğu için hemen buraya 75'i paketledim. E burada da karenin bir açısı 90 derece olduğu için 75'i paketledim diyorum. Ama burada tıkanıyorum kardeşim. Yani şuradan sonra soruda. da ee, ne yapsam da soruyu çözsem diye düşünebilirsiniz İşte sağa sola bir sürü çizgiler de çizebiliriz ama şimdi işte benim öğreteceğim kısım asıl şimdi başlıyor dostlar bakın şu soruda verilenleri okumayı çok iyi öğrenin kardeşlerim şimdi bu soruda verilen bilgiler şunlar soruda bir ikiz kenar üçgen var mı kesinlikle var onu bir yazalım ikiz kenar üçgen var. Bir de buna ek olarak artı şöyle bir bilgi daha var arkadaşlarım. Bakın iki tane açı vermiş 75 ve 15 İki tane açımız var soruda. Bunların farkları 60 derece. Yani bu da bir ek bilgidir dostlar. Bundan sonra bir açı sorusunda baktığınızda farkları 60 derece olan açılar varsa... İşte siz bu iki bilgiyi gördüğünüz her soruda bundan sonra kardeşim taşıma yöntemi yapacaksınız. Taşıma yöntemi. Aklınızda. Yani bu soruda öğrenmen gereken bilgi bu. Ben taşıma yöntemini ne zaman yapacakmışım? Farklara atmış olan açılar varsa ve sorunun içerisinde ikiz kenar üçgen varsa %99 sen taşıma yöntemini yapacaksın Göbel Peki neyi nereye taşıyacağız şimdi öğretmenim? Tabii ki Şuradaki ikiz kenar üçgeni alacağız. Şuradaki üçgenin içine taşıyabiliriz. Ya da daha doğrusu şöyle yapabilirsiniz. Şimdi bu ikiz kenar üçgenin 150 derecesinin karşısındaki kenar karenin bir kenarı. Sen bu AB kenarını yani üçgenin AB kenarını alıp karenin bir kenarıyla çakışacak biçimde istediğin yere taşıyabilirsin. Bakın buraya taşıyabilirsin bu bir. Şuraya taşıyabilirsiniz bu iki. Şuraya taşıyabilirsiniz üçgeni bu iki. Ya da şuraya taşıyabilirsiniz dostlarım. Şimdi bunun için önce şu yaptıklarımı bir sileyim. Şuradan bir silgimizi alalım hemen. Şekil çok karışmasın. Şunları bir silelim arkadaşlarım. Şuraları. Şu kısımlarla çok işimiz yok. Tamamdır. Şimdi kalemimizi tekrar elimize aldık. Şunu da şöyle kenara alalım. Şimdi bakın ne yapıyorum. Bir de şuraya taşıyabilirim bu üçgeni. Şuradan aldım. Şuradan da getirdik. Bir de buraya taşıyabiliriz dostlar bu üçgeni. 150 dereceyi şuraya getirdim. Bakın 150'nin karşısı yine karinin bir kenarı çıktı. Bu iki kenar zaten birbirine eşit. Şunlara eşit olduklarını gösterelim. Şurası 15 derece. Şurası da 15 derece oldu. Aldık bu üçgeni şuraya taşıdık dostlarım şuraya getirdik üçgenimizi ve bakın şuradaki açı ne çıktı dostlarım 60 derece işte farklarının 60 olmasını sağlayan yani 60 olmasını istediğim sebep bu bakın farkları 60 olunca şurada bir eşkenar üçgen çıkıyor çünkü hemen bu eşkenar üçgenden faydalanıp da soruyu çözeceğiz. Şurayı birleştirdiğimizde bu bir ikiz kenar üçgen tepesi 60 o halde ayakları da atacak hemen şunlara da atmış olduklarını gösterdik. Eşkenar olduğunda paketledim. Bakın şurası 150 derece, şurası 60 derece toplam 210 yaptı. Şuraya da 150 derecemiz kaldı. Ve bu da bir ikizkenar üçgen olduğu için şuraya da 15, şuraya da 15'i yapıştırdım dostlarım ve şuradaki açımız toplamda 30 çıktı. Karenin bir iç açısı 90 derece olduğu için buradaki açıya da 60 derece kaldı. Cevap 60'tır diyebiliriz Gobeller.